Bugün 11 Aralık 2021 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay ilk dördün fazında. Sabah saatlerinde ay Neptünle birleşecek ve yay burcundaki güneşle dik açı yapacak. Duygularımız ve düşüncelerimiz arasında bazı çatışmalar meydana gelebilir. Geçtiğimiz günlerde düşünülmüş ve planlanmış konular ilk işaretlerini verebilir. Çevremizde fikir ve planlarımızın yönünü değiştirecek gelişmelerle de karşılaşabiliriz sabah saatlerinde karşı cinsi ilişkilerde de daha özenli olmalıyız yanlış anlaşılmalar alınganlıklar ani tepkiler gerilim yaratabilir balık burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde oğlak burcunda birleşen Venüs ve Plütonla uyumlu yay burcundaki Merkür'le de dik açı yapacak ciddi ve uzun vadeli ilişkiler iş kariyer ve maddi kazançlarda kararlı olursak sezgilerimizden yararlanıp istikrarlı durumlar yaratabiliriz güçlü ve otoriter figürlerin de desteklerini alabiliriz ancak değişken ruh halimiz ve karışık düşüncelerimizi dengelememiz gerekiyor. Aşırı idealist, hayalci, belirsiz durumlar elimizdeki fırsatları doğru değerlendirmemizi zorlaştırabilir. Ay gece 22.39'da Akrep Burcu'ndaki Mars'la yaptığı son açının ardından boşluğa girecek. Daha duygusal ve dürtüsel olabileceğimiz gece saatlerinde gizemli ve derin konulara da ilgimiz artabilir. İlişkilerde romantik ve tutkulu davranabiliriz. Gece saatleri içe yönelişler, maneviyat ve tefekkür de çok uygun olabilir.